Herkese merhaba, ben Harun Akdemir. Bugünkü videomuzda KcO parametrik içinde tasarım sırasında sizlere kolaylık sağlayacak olan pif noktalarda bahsedeceğiz. Şimdiki konumuz constraint setler. Constraint setlerle arkadaşlar montaj içerisinde birden fazla setler oluşturabiliriz. Bu setleri parçaları alternatif konumlarda birleştirmek için etkinleştirebilir veya dışı bırakabiliriz. Birden fazla alternatif setleri oluşturduktan sonra BTC Constraint Set adlı bir parametreyle de yönetebiliriz. Bu parametre değerini aktif etmek istediğimiz seti girdiğimiz zaman kullanabiliriz ya da manuel bir şekilde Edit Definition komutuyla da setleri aktif veya deaktif duruma getirebiliriz. Şimdi bir örnek yapalım. Yalın şöyle bir modelim var. Bu model üzerinde iki farklı set oluşturacağım. Bir açık bir montaj olacak. Kapağı açık bir şekilde. Bir de kapağı kapalı bir şekilde montaj oluşturacağız. Geldim. Set 2 parçama geliyorum. Şöyle montaj ilişkilerini tanımlayalım. Geldim. Şöyle şuradan şurası. Sonra geldim. Buradan burası. Şu şöyle kapalı olsun. Sıfır derece değilim. şöyle ilişkiyi de verelim. Şimdi geldim sete. Şuraya close diyorum. Enter'a bastım. Seti close yaptım. Şimdi bu seti de aktif duruma getireceğim. Yani montaj ilişkilerini daha aktif duruma getireceğim. Set enable diyorum. Yeni bir set oluşturacağım. set deyip geldim. Burada yeni bir montaj ilişkisi vereceğiz. Şöyle biraz oryantasyonu ayarlayayım. Şöyle tekrar benzer ilişkileri tanımlayacağım. Sadece açı değerini değiştireceğim. Şunla şurası. Sonra Şurasıyla şurası. Açı da 120 derece olsun diyorum. Şöyle flip yapayım. Bu şekilde. Bu sete de gelip sete tıklıyorum. Open diyorum. Sonra geldim OK diyorum. Şu an açık. Sette. Geldim. Edit Definition diyorum. Mesela set'e geliyorum. Close'a. Bakın Open şu an açık. Set Enable diyorum. Close'a geldim. Close'a aktif etiyorum Bu şekilde açık veya kapalı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bu manuel bir şekilde düzenleme. Bir de PTC Constraint Set parametresi ile de oluşturabiliriz. Geldim Open'a. Set Enable diyorum. OK diyorum. Parametreyi oluşturduğumuz zaman ise geldim buraya metreline gelelim. PTC constraint set diyorum. Sağ tarafa attım. OK diyorum. Geldim. Burada şu an open aktif. Open değil de geldim close diyorum. Enter'a basıyorum. Ctrl-G güncelliyorum modelimi. Bakın bu şekilde kapalı montaj geldi. Open yazıyorum. Enter'a basıyorum. Reject ediyorum. Açık montaj. Bu şekilde bileşenleri alternatif ilişkide tanımlayabilirsiniz. Şimdiki konumuz Make Flexible. Make Flexible ile birlikte modellere esneklik sağlayabiliriz. Montaj içerisindeki yaylar, klips ve lastik gibi parçalar montaj durumunda geometrik farklılıklar gösterebilir. Kriyoparametrik içerisinde bu tür parçalara esneklik sağlayarak geometrik farklılıkları ekleyebiliriz. Şöyle bir örnek üzerinde yapalım. Parçamızı açalım. Şurada bir yay modeli var. Bu yay modelini esneklik sağlayarak montajdaki diğer unsurların değişimine göre esnek bir hareket sağlamasını yapacağız. Geldim. File Prepare, Model Properties. Şöyle bir flexible yani bir esneklik tanımlayacağım. Şu an herhangi bir tanımlama mevcut değil. Change diyorum. Change sonra karşıma çıkan pencerede bu esnekliklerin ölçülerine göre yapabilirsiniz. parametrelere göre yapabilirsiniz. Bazı parametreleri ekleyip çıkarabilirsiniz. Yüzey finishlerine göre yapabilirsiniz. Geometrik dolançları kullanabilirsiniz. Farklı malzemeler atayabilirsiniz. Ya da future'ları kaldırabilirsiniz. Şu anki durumda dimension'ları kullanarak ölçüsel bir esneklik vereceğim parçama. geldim. Noktayı seçtim. Daha sonra geldim ölçüyü seçiyorum. OK dedim. Bakın mevcut olan ölçüye attı 18 mm. Bu ölçünün esnek bir ölçü olmasını istediğim için seçtim. OK diyorum. OK dedim. Bakın burada tanımlı bir flexible olduğunu söylüyor. Burası tip kapattım. Şimdi montaj ortamına gelelim. Assembly diye parçayı çağıralım. Çağıracağım parçada bir esneklik varsa, yet bu şekilde bir pencere karşıma çıkıyor. No dediğim zaman esnekliği kullanmadan normal montajımı yapabilirim. Yes dersen eğer mevcut esnekliği kullanabilirim. Geldim. Orijinal ölçüm 18 mm. Buradan sayısal bir değer girebiliriz ya da herhangi bir kör uzunluğunu referans alabilirsiniz. Gelip burada bir kör uzunluğunu seçebilirsiniz. Ya da burada işte mesafe, açı gibi referanslar kullanabilirsiniz. Ben mesafe referansını kullanmak istiyorum. Distance dedim. Geldim diyorum ki şu noktayla şu nokta arasındaki mesafeye göre değişiklik göstersin diyorum. Okey dedim. Daha sonra okey diyorum. Referansları tanımladık. Geri kalan işlemler normal montaj komutları. Geldim şöyle. Şu noktayla şu nokta. Coincident diyelim. Geldim. Şu nokta ile şu nokta. Coincident. New diyorum. Paralellik. Tab düzlem ile şu yüzey paralel olsun diyorum. Okey dedim. Montajımızı tanımladık. Şimdi şu parçalarda bir değişiklik olduğu zaman yayında aynı şekilde montaj işisini koparmadan değişmesini istiyorum. Geldim sete. Burada iki setim var. Şu an set 1'de. Geldim set 2'ye açıyorum. Enter dedim. Değişt ediyorum. Bakın bu şekilde montaj ilişkimi kopmadan parçaya esneklik sağlayabiliyoruz. Set 1 diyorum tekrardan. Değişt ediyorum. Bu şekilde düzenleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar set 2 yapalım. Değiş malzeme parçalara bu şekilde esneklikler sağlayabiliriz. Şimdiki konumuz radüsler. Radüsleri oluştururken bazı opsiyonlarımız var. Bu opsiyonlarla birlikte daha kolay istediğimiz şekilde radüsleri oluşturabiliriz. Örneğin değişken çaplı radüsler oluşturmak istediğimiz zaman round diyorum. Geldim. Şöyle radüs atacağım kenarı seçiyorum. Normal radyüs çapım 20 milim. Farklı örneğin 20 milim ile başlasın 50 milime kadar belirli periyotlarda radüsün artmasını istediğiniz zaman şöyle set tabına gelip şuradaki radüs kısmında sağ tık yapıp add diyorsunuz arkadaşlar. 50 milim diyorum. 20'den başlayıp 50'ye doğru gidiyor arkadaşlar. Şöyle sağ tık add derseniz araya farklı değerlerde radyüsler de atabilirsiniz saat ekle diyorum. Geldim 30. Şöyle lokasyonlarını da ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde lokasyonlarını da ayarlayabilirsiniz. Şuradan sayısal değerlerde de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu da gelsin 0.4 olsun diyorum. Şöyle baktığınız zaman Farklı radüs farklı değerlerinde bir köşeyi yumuşatmaları sağlayabiliriz. Bir diğer yöntemimiz ise bir curve'ü takip ederek radüs oluşturabiliriz. Round diyorum. Geldim kenarımı seçtim. Daha sonra True Curve diyorum. Geldim şu curve'ü takip ederek radüs'ü oluştur diyorum. OK diyorum. Bu şekilde radüs'ü oluşturabiliriz. Round diyorum, geldim, kenarı seçtim. True Curve diyorum, geldim tıkladım, Curve ve OK diyorum. Bu şekilde radüsler oluşturabiliriz. Bir diğer yöntemimiz ise, radüslerin kesiştiği yerleri düzenleyebiliriz. Geldim, Round dedim, tıkladım, Ctrl'e bastım, diğer tarafı da seçtim. Şöyle baktığımız zaman, radüslerin kesişim yerlerinde bir incelme mevcut. Bunları düzenleyebiliriz. Geldim set tabına. Cordal dediğim zaman arkadaşlar otomatik olarak radüslerin kesişim yerlerini teğet olarak düzenliyor. Bu şekilde bu komutları kullanarak istediğimiz radüsleri hızlı ve kolay bir şekilde atabiliriz. Şimdiki konumuz Simprep ve Subset komutları. Prep komutuyla parça üzerinde yardımcı görünüşler oluşturabiliriz. Subset komutuyla da birlikte montaj ortamında yardımcı görünüşler olmadan bir montaj dosyasını açarken tüm montaj dosyası yerine isteğe bağlı alt montajları ya da sadece bir başı parçaları açarak montaj dosyasına hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Özellikle büyük montajlarda bu size büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Şöyle örnek üzerinde gidelim. İlk etapta simpreplerimizi parça üzerinde oluşturalım. Grafik toolbar'dan View Manager diyorum. Daha sonra View Manager içerisinde simprep tabına tıklıyorum. Zaten parçayı açtığınız zaman masterrap görünüşü ile açılacaktır. Yardımcı bir görünüş, yeni bir görünüş oluşturalım. New diyorum. Örneğin no hold diyorum. Bu görünüşünde deliklerin olmasını istemiyorum. Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra karşıma gelen menü menajer penceresinde future'ı tıklayarak kaldırmak istediğim future'ları exclude edebilirim. Geldim örneğin kontrol'e basarak future'ları seçiyorum. Zaten pattern'la çoğaltır için otomatik olarak hepsini aldı. Geldim şöyle şuradaki halleri seçtim modeldeki bütün holleri kaldıracağım. Daha sonra OK diyorum. Done diyorum. Done diyorum. Bu şekilde yardımcı görünüşler oluşturabiliriz. Ana görünüşümüz yardımcı görünüşümüz. Master'e gelip tekrar New deyip yeni bir görünüş oluşturabiliriz. Örneğin No Radius diyorum. No Round diyelim. Radüsleri kaldıralım. Geldim. Enter'a bastım. Future diyorum. Şöyle Ctrl'e basarak radüsleri seçiyorum. Daha sonra OK diyorum. Geldim. Done diyorum. Tekrar done diyorum. Bakın bu şekilde modelde Yeni bir yardımcı görünüş oluşturmuş olduk. Ve bu görünüşleri teknik resime de yansıtabilirsiniz. Şöyle New diyelim. İşte, teknik resim dosyası oluşturalım. Burada bakın. Açtığımız zaman bize soruyor hangi görünüşü eklemek istiyorsanız. Şu an Master bir ekleyeceğim. Geldim. Normal görünüşümü ekliyorum. Şöyle default olsun diyelim. Şimdi yardımcı görünüş eklemek istediğim zaman Dromic model diyorum. Et model geldi. Tekrar şöyle parçamı örneğin no hole modelini ekleyeceğim. Görünüşünü ekleyeceğim. Yardımcı yönelimi ve OK diyorum. Tıkladım. Bakın bu sefer dediklerin olmadığı görünüşü eklemiş olduk. Bu şekilde yardımcı görünüşleri kullanabiliriz. Bir diğer opsiyonumuz ise arkadaşlar büyük montajlarda subset komutuyla rep görünüşlerini kullanarak modeli açma. Şimdi bir model üzerinde deneyelim. Open diyorum. Geldim. Şöyle dosyamı yazayım. Dosya ismini. Şimdi bu modelimde bir görünüşüm yok. Burada open subset diyerek mevcut simple penceresi içinde görünüşlerimi çağırabilirim. Geldim. Tüm montajım burada. Sadece çalışmak isteyeceğim, isteyeceğim alanı seçerek bütün montajı açmadan ihtiyacım olan bileşimleri açarak işlemlerimi sağlayabilirim. Örneğin şasede çalışmak istiyorum. Şaseyi seçtim. Open diyorum. Bu şekilde hızlı ve pratik bir şekilde dosyamı açıp gerekli işlemleri yapabilirim. Tekrar ana montajı master rep görünüşü açmak istersem model ağacından montaj ismine sağ tık yaparak representation'da master dediğim zaman tekrar ana montajı açabilirim. Bu şekilde ana montaj görünüşüne geldik. Subset komutuyla büyük montajlarda par parçaları hızlı bir şekilde açabilir ve yönetebilirsiniz.